Bugün 24 Kasım 2022 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Yay burcundaki ay 1.57'de güneşle birleşecek ve 1 derece yay burcunda yeni ay doğacak. Yay Burcu, büyük amaçlar, idealler, uluslararası işler, dış ticaret, yabancı kültürler, yüksek öğrenim, akademisyenler, din, felsefe, inançlar, seyahatler, medya, basın, yayıncılık, hukuk, spor, deniz ve hava yolları, turizmle ilgili kavramları temsil eder. Önümüzdeki bir ay kişisel ve toplumsal alanlarda Yay Burcu temaları dikkat çekebilir. Yeni başlangıçlar yapabiliriz. Yeni girişimlere de daha iyimser ve cesaretle yaklaşabiliriz jüpiter bugün balık burcunda ileri harekete dönüyor jüpiter 20 aralığa kadar balık burcunun son derecelerinde ilerleyecek öğleden sonraki saatlerde ay yay burcunda Venüs ve Merkürle birleşiyor eğlenceli ve keyif aldığımız alanlara yönelebiliriz gezi ve seyahatler açık havada zaman geçirmek spor yapmak için de uygun bir gündeyiz kişisel özgüvenimiz ve cesaretimiz de yükseleceği için ideallerimize ve hedeflerimize odaklanabiliriz yaşam felsefemiz ve inançlarımız güçlenebilir Aşırı abartılardan uzak durup kararlı adımlar atarsak başarı elde edebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.